Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir kendi yap projesiyle sizlerle beraberim. Bu projemizde geçen gün tanıtımını yapmış olduğumuz Opinel 8 numara, 8 numara kamp çakımız için bir kemer kılıfı yaptık. Bu çakının tanıtımını görmemiş olan arkadaşlar. Yukarıda linki çıkacak. Oradan Tıklayıp izleyebilirler. Bu kılıfın içerisine ben aynı zamanda gördüğünüz gibi magnezyum çubuğumu da yerleştirdim. İkisi bir arada duruyor. İzleyen arkadaşlar bilirler. Kırılan magnezyum çubuğumuz bu. Buna uygun. Burada bir de göz yaptım. Gördüğünüz gibi kayıştan kemerimize geçiriyoruz. Ve gayet şık duruyor. Bu kemeri de hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda eski bir bisiklet dışı asliğinden yapmıştım. Ben bu kemeri hala kullanıyorum. Çakımı da yanımda taşımak istedim. O yüzden deriden böyle bir kılıf yapmaya uygun gördüm. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Projemiz çok basit. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dilerseniz projemize geçelim. Hepinize şimdiden iyi seyirler.